Eee İzzet neden öldürdün Memduh? İzzet Memduh neden öldürdün? Dur aşağıdan. Tamam otur. İzzet neden öldürdün çocuğu? Pişman mısın? Pişman mısın? Pişman mısın İzzet? Evet İzzet pişman mısın? Evet, şu anda cinayi canlısı tutuklandı ve buradan cezaevine gönderiliyor. Evet. <gülüyor>